Ay yine heyecan yine heyecan. Ay bu arada her yerden saçlar... Kimin bu saçlar? İyi değilim. <gülüyor> Bence iyiyim aslında. Bence bayağı iyiyim ya. Çok iyi hissediyorum. Ama heyecanlıyım. Ve heyecanlı olunca da insanın ne yaptığını sorgulamamalı kimse. Aloha. Bugün kupaları düzenleyeceğiz beraber ve ben yine yeni, yeniden tabii ki de çok heyecanlıyım. Kupaları düzenleme işine girişmeden önce de açıkçası sizinle biraz sohbet edelim, istedim. Daha doğrusu size böyle birkaç bir şey söylemek istiyorum ki sonrasında hani düzenleme işine giriştiğimde şok olmayın ya da böyle ''Oha'' ya da wow demeyin diye. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben önceden, yani daha önceki minimalizm videolarımı izlediyseniz zaten orada birkaç yerde söyledim. Gerçekten kolay kolay böyle eşyalarını elden çıkarabilen bir insan değildim. Nasıl böyle anılara tutunuyorsam, insanları hayatımdan çıkartmakta da çoğu zaman zorlanıyorsam, özellikle çok sevdiğim insanları, bu konuda da baya zorluklar yaşadım ve bence hayatımın büyük bir bölümünde... ...kabul etmek bana iyi hissettirmese dahi bu bir gerçek gerçek ki istifçiydim. Şimdi bunu neden söylüyorum size? Çünkü özellikle hani hayatımda böyle çok sevdiğim belli başlı objeler vardı. Bunlardan biri kupalar, ikincisi de zaten arkada da görüyorsunuz. Hatta bazılarınız hani bu nasıl minimalizm, işte arkandaki ne öyle falan diye yorumlar da yazdınız. Yani gördüm o yorumlarınızı. Bütün yorumları okuyorum. Yani magnet ve ben magnet ve kupa delisiydim. Nasıl ki işte çorap delisiysem, kazak delisiysem, defter delisiysem bir zamanlar ve böyle gerçekten almaktan kendimi alıkoyamıyorsam magnet ve kupalarda da bu yaşanıyordu. Dolayısıyla bugün magnetlerle ilgili tabii ki de bir şey yapmayacağız ama kupalarda çok sorun yaşadım. Yani sorundan kastım da şu, sizin şimdi burada görecekleriniz demin saydım 78 tane kupam var. 39 tanesi de zaten hani kafe açtığım bir dönem vardı benim. Hatta Mahalo Cafe şaptı adı. Ve Onur diye çok sevdiğim canım arkadaşımla bir konuklu, yani onu konuk alıp böyle Mahalo'yu iade ettiğimiz bir videom da vardı. Onu da şuralara bir yerlere izlemek isteyenler için koyarım. Yani sonuç olarak Mahalo zamanından kalma... 39 tane kupam var çünkü bayılıyorum Akme markası ve özellikle işte kahve hani işte Cappuccino, Cortado, Flat White falan içmek için yani müşterilerimiz için ben bizzat gidip İngiltere'den, Londra'dan kendim alıp gelmiştim. Ve neyse ben size böyle kupaları uzun uzun tanıtmayayım ama hani gerçekten onlar özel kupalar çünkü işte kolay soğumuyor. Ve özellikle zaten hani barista yarışmaları için e, üretildiğini hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsam demeyeceğim, öyleydi çünkü. E, ve onları mesela yarısını vermişimdir ama yarısını hala tutuyorum. Zaten bazısını hediye ettim, bazısını sattım falan filan. Ve ben elden çıkarmakta zorlanıyorum. Hatta kupalar elden çıkarmakta en zorlandığım böyle obje diyeyim ben buna. Objelerden biri. Buradaki amaç tabii ki de aman işte kupalarımızı elden çıkaralım ya da hediye edelim ya da ihtiyacı olana verelim. Tabii ki bu. Ama aslında bunun da yanı sıra bunları vererek yani elden çıkarttıklarınızla gerçek olana yer açmak ve her zaman da yani birkaç kere söylediğim ve çoğu zaman da söyleyeceğime inandığım gibi gerçekten bizim en derinimizde ihtiyacımız olan şeylerden biri bağ kurabilmek. Böyle iletişimde olabilmek, sevdiğimizi, sevildiğimizi hissedebilmek. Belki bir topluluk içine girip hani orada böyle arkadaş grubunda kendimizi iyi hissetmek ve hissettirmek aynı zamanda. Dolayısıyla hani bunların yerine işte satın aldığımız bir sürü objeler hatta belki arabalar, evler hani bilmiyorum çok zengin olmak, para bunlar girdiği zaman dengeler biraz şaşabiliyor. O yüzden ben nacizane kendi hayatımda ihtiyacım olan kadarını tutup İhtiyacım olmayanı da ihtiyacı olana <gülüyor> verme taraftarıyım. Öyle ya hani böyle hayatımda olan biteni hani tabii ki sizinle paylaşabildiğim ve içimden geldiği kadarını sizinle paylaşmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Ama şimdi artık lafı daha fazla uzatmayayım ve kupa düzenleme bölümümüze, videomuza başlayalım. Kupalarım ve ben size merhaba diyoruz. Yani şu anda gördüğünüz görmediğiniz tabii kadraj hepsini almıyor buraya kadar alıyor. Burada da var. Toplamda 45 tane böyle normal kupalar diyeyim. 45 kupam, 39 tane de Akme kupam var. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben bunu biraz yakınlaştırayım. Şunu Alaska'ya gittiğim zaman almıştım. Ve yani kupa ve magnet hastasıyım. Bu arada içinde bir şeyler var, o yüzden ses geliyor. Lakin taşınırken şöyle kırıldı. Ama hani tutuyorum yani çünkü... Seviyorum ve vermeyeceğim bu kupayı yani. Stockholm'dan aldım gördüğünüz gibi ve zaten hani İsveç e, sade bir ülke hani e, insanlar da minimalist bu Danimarka, İsveç genel olarak böyle işte high G kavramının da çıktığı yer Danimarka bildiğim kadarıyla biliyorsunuzdur belki. Neyse hani İskandinav tarzı böyle daha sade o yüzden bu da böyle sade bir kuponları da böyle sembolize ediyor diye beğenerek almıştım ama bu da kırıldı. En sevdiğim kupalarımdan biri bu. Bayılıyorum bu kupaya. Bu arada bana hediye gelen kupalar vardı. Şu ikisi hediye. Çok sevdiğim birinden hediye İngiltere'den. Şöyle göstereyim. Ben kupaları niye tutamıyorum? Kırılmasın diye de ekstra özen gösteriyorum ve biraz çekiniyorum. O yüzden de şöyle gösterebilirim size. Böyle seramik bunlar ama bayılıyorum. Ya yani böyle çok çok tatlı. Bir arkadaşımız. Instagram'dan bana bu kupayı yolladı. O kadar tatlı ki bu kupada da çay, işte kan, sıcak bir şey koyduğumda benim fotoğrafım çıkıyor. Bir de adım yazıyor. Bir de galiba Joy'um da resmi vardı. Çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisine. Gerçekten çok sağ olun. Zaten bu arada yani bana lütfen e, ileride falan böyle ya da doğum günümden hediye gönderecek olan arkadaşlarım varsa... Kupa, defter artık göndermeyin. Ben eski ben değilim. Bunun yerine sokak hayvanlarına, mama yardımında bulunabilirsiniz. Gerçekten güvendiğiniz böyle hani hayvanlara destek veren yerlere bağışta bulunabilirsiniz. Bir de tabii ki her zaman temaya destek vererek ağaç dikebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Bilmiyorum, ben de böyle şeyler çok daha değerli diye düşünüyorum artık. Bir diğer önemli kupam bu. Bayılıyorum bu kupaya da. Bunu şeyden almıştım, İngiltere'de Cornwall diye bir yer var, oradan almıştım. Şöyle, bu da Oran'ın bayrağı. E, oradan almıştım, böyle sörfçü kasabası gibi de biraz düşünebilirsiniz. Yani aslında olan olay ne biliyor musunuz? Ben burada size hani... E, Kısaca diyeyim, tabi kısaca olmuyor, uzunca oluyor ama anlatmak istediğim, benim için en azından. Mesela bunu bir arkadaşım almıştı, Berlin'den mi? Almanya'dan bir yerden, daha Berlin'den almıştı ve şu anda kendisiyle koptuk, görüşmüyoruz. Önemli değil detaylar ama çok sevdiğim bir arkadaşımdı bunu alan kişi, o yüzden mesela bunu vermek istiyorum, kullanmıyorum ama onu sevdiğim için, yani çok seviyordum o arkadaşımı bunu veremiyorum. Dolayısıyla aslında önemli olan hani ihtiyacımın olması değil, benim bu kupalarla kurduğum duygusal bağ. Ve benim de yapmak istediğim yani burada ve minimalizm yolculuğunda da gerçekten ihtiyacım olanı tutup, bu obje ise buna obje değerini verip, yani bunu verdiğimde illa o arkadaşımı sevmekten de vazgeçiyorum anlamına gelmediğini de artık şu kafama tamamen sokmak. Çünkü gerçekten anılara tutunacağız diye Hayatımızda belki haddinden fazla birçok şey yer kaplıyor ve bunun farkına varamayabiliyoruz. O yüzden de artık bir temizleme zamanı. En sevdiklerimden biri de bu şu üçü Mahalo'dan. Ay gösteremiyorum delireceğim. Sanki böyle kendimi size kupa satmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum biliyor musunuz? Değişik oldu şöyle. Neyse ben şimdi bir bakayım düzenleyeyim. Görüşmek üzere diyorum size. Bunu Arjantin'den almıştım arkadaşlar. Çok seviyorum bu kupayı da. Aa, bunu İzlanda'dan almışım. Alaska değil, İzlanda. Şimdi ben neyi tutacağım? Yine aynı şekilde ilerleyecek. Hani veremeyeceklerimi, kendime e, tutacaklarımı, saklayacaklarımı bir kenara ayıracağım. Belki dediklerimi bir yere ayıracağım ve kesin elden çıkardıklarımı da buraya koyacağım. Aslında evet öyle yapayım. Yani vermeyeceklerim burada olsun. Belki dediklerim şu ortada kalsın ve vereceklerimi, sevgiyle uğurladıklarımı da bu tarafa alayım. Hem siz anlarsınız izlerken hem de bana da daha kolay olur. O şekilde başlayalım o zaman. Ya şöyle şimdi şunları veremiyorum. Ve veremeyince birazcık üzülmüyor değilim. Yani 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 kupa benim neyime etmez söyleyin bana. 24 kupa benim neyime etmez Şunları vereyim değil mi? Ama öyle olmuyor arkadaşlar ya. Nasıl vereyim? Şimdi kesin olarak vereceğim iki kupayı gözüme kestirdim. Bunu bana... Bir tanıdığım bir arkadaşım hediye etmişti, o yüzden bunu veriyorum. Bunu dediğim gibi zaten, demin size hikayesini anlattım, yani bir arkadaşım almıştı, eğer orayı kesersek diye bir daha söylüyorum. Bir arkadaşım almıştı, çok sevdiğim bir arkadaşım ama artık hani onunla güzel anılar yaşadık diye kullanmadığım halde tutmak istemiyorum, o yüzden bu kupayı hediye edeceğim. İlk yazana yollayacağım, bilginiz olsun. Sonra işte o kupa gitti mi ah ah vah vah demeyin. Yani video yayınlandıktan sonra ben tabii ki de Instagram'dan da takip etmeniz gerekiyor ve e, YouTube'dan yazın, e, YouTube'dan ilk yazana vereceğim. Ama Instagram'dan bilgilerinizi alacağım. O şekilde aklınızda olsun. Bütün videolar için bu arada YouTube'dan ilk yazana veriyorum. Aklınızda olsun. Yani hediye ediyorum daha doğrusu. Bir bu, bir bu dediğim gibi. Şimdi şunlar belki dediklerim. Şu. Şimdi ben konuşmayayım en iyisi. Şu anda elime aldıklarımın hepsi belki dediklerim. Onu bilin. Evet. Yani nasıl bir şey yapıyorum. Şu anda şu 5 tane kupa belki... Ben en iyisi kapatayım, sonra her şeyi ayarlayayım, öyle geleyim. Böyle çünkü çok karışık olacak. Ben işin içinden çıkamayacağım. Ben hepsini bir ayarlayayım, size sonucu söyleyeyim. Öyle olursa daha iyi anlaşacağız. O yüzden birazdan geliyorum. Şöyle bir şey oldu. Bu videoda şuna karar verdim. Çünkü diğer türlü gerçekten evden çıkaramadığım çok fazla kupa olunca biraz moralim bozuluyor. Yani azıcık kendime sinir olmuyor değilim. Aslında sinir olmamalı da işte daha kolayca kolayca ihtiyacım olan kadarıyla kalabilmeyi öğreneceğim ben de. Benim için de bir yolculuk. O yüzden belki diye ayırmıyorum bu videoda. Kesinlikle vereceklerimi yani bir şekilde ben bu kupalarla vedalaşıp hediye edeceğim. Ve sizlerden birine dediğim gibi hediye etmek istiyorum. Youtube'dan ilk kim yazarsa hani o kupa için özellikle hani atıyorum mesela bu kupayı hediye ediyorum fuşya kupayı istiyorum. Onu işte alabilir miyim ya da neyse, yani bu kupayı ama özellikle belirtin, hangi kupayı istiyorsanız. Onu ilk yazana hediye edeceğim. Şimdi vereceklerim bir bu. İki bu kupa. Bunu da çok severek almıştım. Üçüncü, bu çok tatlı, tontik bir kupa, bunu hediye ediyorum. Şöyle. Buna eminim, birçok insan bayılacak. Bunu zaten galiba Londra'dan almıştım ama bunu da hediye etmek istiyorum. Aslında ben belki bir çekiliş yaparım ya. Bilmiyorum, bakarım. Çünkü yani çok güzel, tontik kupalar veriyorum, belki bir çekiliş bir şey olur. Bilmiyorum, bakalım aklıma bir şey gelirse. Şimdi 4 oldu, 5. hediye edeceğim kupa bu. Bu da zaten deminkinin pembesi gördüğünüz gibi, çok tontikler. Bu arkadaşlar bir kişiye bir kupa ödeye yani iki kupa istemeyin çünkü herkese bitsin isterim tabii ki de. Adı K harfiyle, K harfiyle daha doğrusu başlayanlar bunu isterse, bayağı da büyük bu arada. Bunu da Oliver Bonas diyebilme aldı vardı. Kullanmadım diyebilirim bu kupayı. Kendime K harfisini almıştım, arkadaşıma da Ellen'a. Ellen'ı zaten videolardan biliyorsunuz Londra'dan izleyenler. Yanına da bunun E haritasını almıştım. Kaç oldu? Altı. Yedincisi zaten bunu söyledim, bunu hediye ediyorum. Sekizincisi bu. Şöyle. E, Dokuzuncu da yani kırık kupa isteyen olur mu bilmiyorum. Ama bunu da siz istemezseniz başka birine hediye edeceğim. Çünkü atamam yani. Ya ben kullanacağım ya hediye edeceğim. Bu arada hediye edeceğim derken... Bir dakika. Ya, bu tam oturmuyor. Bunu hediye edemem. Bu iptal. Yok bunu hediye edemem. Okey o zaman elimizde kalanlar 8 tane kupayı hediye ediyorum. Şöyle demin gösterdiğim gibi. Bu arada Instagram'dan takipte kalın derim. Hani bu şey değil. Ay mikrofon hep şurada kalıyor. Şöyle yapayım. Instagram'dan takipte kalın dememin en büyük sebeplerinden biri yani bu kupalarda mesela bir süre sonra hani ben bunları yerine koymayacağım dediğim gibi böyle büyük ihtimalle salona hani yere koyacağım çünkü geri direkt yerine koyarsam hani unutuyorum ve bir daha hani vermek ya da çıkarmak onları aklıma gelmiyor. O yüzden yine orada kalıyorlar ama oysa ki beni rahatsız ederse böyle dışarıda kalarak ve de böyle dağınık tutarsam hani kupaları yerli yerine işte koymazsam sinirimi bozuyor bir süre sonra. Ve bende bir hafta, iki hafta, üç hafta hatta gerekirse bir iki ay bile buluyor yani bu süre. Bir iki ayı da bulabiliyor. E, verdiklerim, elden çıkardığım, sevgiyle vedalaştığım kupalarım olacak. O sebeple Instagram'dan takipte kalırsanız eğer bütün bunlardan da hediye edeceklerimi oradan paylaşırım. Çünkü tahmin edersiniz ki zaten her şeyi YouTube'a koymak imkansız. O yüzden hani anlık storylerde post değil de story olarak zaten paylaşırım. Paylaştığım zaman yine ilk kim yazarsa o kişiye hediye edeceğim. Bunun yanı sıra Akme Kupalar var ama onları böyle bilerek açıkçası hani indirmek istemiyorum. 39 tane Akme Kupam var, o yukarıda gördükleriniz tam şuralarda kendileri. Onları indirmiyorum, yani hediye edeceğimi düşünmüyorum çünkü o kupalar gerçekten böyle çok tutunduğum kupalar. Biliyorum böyle olmaması gerekiyor ama lütfen beni bu konuda yargılamayın. Yani bu kimseyi yargılamayın zaten bence. Hani herkes kendi yolculuğunda ve ne bileyim kimisi belki hani kimilerinizde bir tişört, bir pantolonla mutludur. Bu da süper. Kimilerinizin de yüzlerce tişörtü, pantolonu vardır. Yine belki de mutlu değildir. Belki de çok mutludur. O yüzden hani herkesin her şeyse kendine diyorum. Ve onları şu anda elde tutuyorum. Ama dediğim gibi ileride muhakkak zaten bu kupaları da böyle yerlere serpiştireceğim. Yani salona falan koyacağım. Ben gerçekten öyle yapıyorum. Çünkü diğer türlü yani e, yerine koyarsam bir 3 sene ve sene 10 sene falan orada kalıyor. Bu arada bunu demişken şaka yapmıyorum. Size de ispatlayacağım. Şu kupayı benim manevi annem sürekli e çok iyi bilir. Annem de hatırlar. 11-12 yaşlarında falandım. Zaten bunların hepsen hani Disney Store Disney Store vardır şeyde. E, birçok yerde var hani işte Londra'da vardı. Ne bileyim Amerika'da zaten var. Hani oradan almıştım bu Disney Store'lardan. 11-12 yaşında falan almam lazım ve düşünün şu an 33 yaşındayım ve kaç sene geçti aradan hala bunları veremiyorum. Dior hastasıyım. Dior'lu böyle geceliklerim falan vardı eskiden. Neyse yani diyeceğim ki artık vedalaşma zamanı geldiği için bazı şeylerle ve belki de yani bu kupalar gerçekten bazı insanları çok mutlu edebilir. Benim kullandığımdan daha fazla kullanabilir. O yüzden evet artık güle güle. ...deme zamanı. Neyse arkadaşlar, bu video o zaman burada e, kapatayım bitsin. Çünkü dediğim gibi, bunlar şu anda, elimde kalanlar bunlar hediye edeceklerim. Başka söyleyeceğim eksik kalanda bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olursa zaten follow-up videosu çekerim. Onda artık buluşuruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için, gerçekten desteğiniz için de minnettarım. Her Cuma 6'da video yayınlanıyor. Bunun yanı sıra beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz öncelikle bu videoyu beğenmeyi, onun yanı sıra da abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok teşekkür olurum. Artık haftaya bambaşka bir videoda Buluşmak, görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve daha azla daha mutlu olacağınızı gerçekten bilerek kalın diyorum. Hoşçakalın. Vermeyeceklerimi gerçekten yere koyayım. Hatta yere koyup size göstersem mi? Sonra da bana deyin. Sen gerçekten canım benim. Bir böylesin. Kovalar... Aman! Kovalar çok normal olmaz zaten. Yani böyle renkli olur, deli dolu olur genelde tabii ki. Ötekileştirdim kendimi şu anda ama. <gülüyor>